Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çocuklarla Slime Challenge yapacağız. Evet. En eğlenceli Slime Challenge arkadaşlar. Başlayalım mı? Malzemelerimiz burada. Evet bu malzemeleri kullanarak slime'ımıza başlıyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Kanepsini boşaltacağız. Evet, ben masala yardım ediyorum şu an. Sen de takıldığın yerde sorabilirsin. Ne <gülüyor> böyle bir şey? Aferin masala. Bak, bak, bu böyle bir renk yani. Ben gibi? Bakayım mı ben? Dur. Evet, ilk malzemeyi boşalttık şimdi arkadaşlar. Evet, Şimdi şöyle bir şey yapalım masalcım. Sen şu kaşeyini al anneciğim. Ben bundan biraz dökeyim. Tamam mı? Sen yavaş, daha yavaş. Tamam. Evet. Al bakalım kaşem sen de. Biraz dök bakalım ondan. Ver anneciğim. Tamam. Tamam. Evet. Evet. Şimdi ver bana... ben. Bakalım. Aynısından. Nasıl bunları ne yaptın böyle? Hep dökmüşsün. Evet. Evet. Çok güzel. Ah çok güzel çıkılıyor. Çok mu güzel sıkılıyor? Önce onu çalkalamamız gerekiyor. Melkan, onu ben tutuyorum. Ben tutuyorum sanırım. Evet. <gülüyor> Diğer malzemelerimizi koyalım. Bir biraz. Nesi masada yardım et? Ben de biraz daha dökeceğim çünkü onu. Evet. Bak, evet. Ver bakalım bana. Ver. Böyle döküyorum. Alıcak değil mi anne? Efendim. Bak. <gülüyor> masal ne oluyor şu an? Anlamıyorum. Masal bunu boya da koyalım mı? Al. Alın. Sen biraz karıştır, karıştır masal karıştır. Olmadı. Ay. Tamam sırayla gidelim mi? Önce biz gıda boyası koyalım. <gülüyor> Öksüriyor. Anne ben. Anne beni dinle. Öksürüyor. Ben sadece düzgün Öksürmem oldu. Ben sadece çok yavaş karıştır anneciğim. Dökme evet. lütfen. Yeter mi? Belki evet. yeter. Ben de yeter. Karıştıralım. Turuncu olsun. Evet, sen seçtin turuncu olsun istedin. Şimdi ben bunları bakalım. Bak bu seçince sen buna efendim onun hangi rengini dökelim sim de dökmek istiyorum masal şu anda ben ben ben pembe, pembe. ama ben sen bunu turuncu yaptın turuncunun üzerine pembe istiyor, mi sim istiyorsun masal çok değişik bir şey çıkaracak ortaya arkadaşlar birajjenidekin dökün ona. benim <gülüyor> kolumdan da dökelim evet anne benim oldu da işte bu. Açaltalım arkadaşlar. Her şeyi dökelim, her şeyi. Renge bak. mı? Hahaha. Nasıl abi? Adıcım, açar mısın benimki? ben ikilerinin işini? Açalım. Getir Aşı'nı sen. Babam açıyor. baba yandım. Ben bir sim döktüm <gülüyor> arkadaşlar. Şu anda parıltı parık parlıyor. Biraz alacağım, ver bana bir. Acaba nasıl bu? Acaba nasıl oluyor? Bir dakika. İşte bu. Evet. Masal Bu arada... Vay, renge bak. Benimkimin rengi değil mi? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Ne yaptın? Şampuan döndü masal. <gülüyor> ne güzel bir renge. Karıştır Deniz. Karıştır, karıştır, karıştır. <gülüyor> of be! Nasıl renk bu? Nasıl Acayip bu? bir slime olacak ha? Olacak mı? Olacak mı? Baksanıza arkadaşlar şuraya bir. Bana göster. Anneciğim kan kırmızı. Vau wow, Denizhan seninki süper görünüyor. Seninki de daha süper <gülüyor> gözüküyor. Evet. Masal, mas nasıl nasıl ilk yapışımızdı Nasıl nasıl yaptın? Anne ilk yapışmış. Aman Allahım Nasa şu bir facia yarattı arkadaşlar. Nasa ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim ben karıştırdım bay bir Toplarımız hep gitti. Karıştırmamız gerekiyor. Anlıyorum sana. Denizhan seninki çok güzel görünüyor buradan. Ay çatlayacağım şu an. Çatlayacağım şu an. <gülüyor> Karıştırma da. Doldurdum resmen. Masa, ver bana masal. Denizhan jel dök. Jel şey? dök buraya Evet Denizhan yavaş <gülüyor> yavaş <gülüyor> dökme <dünlük gülüyor> karıştırmaya <dünlük gülüyor> tamam. başla. Tamam karıştı şimdi oğlum. Tamamdır. İşte bu. Oldu. Aa, aa. Olmaya başladı arkadaşlar. Çok güzel oluyor. <gülüyor> Her şey çok güzel olacak. İkimizin slime'ı da çok güzel olmaya başlıyor. Ay benim slime'ım ne oldu böyle? Anne ve senin mikseri getireyim e <gülüyor> mi? Ay. Eski mi alalım? Senin istiyorsun? küçük. Nasıl? Nasıl? Şu anda inanın acaba hangisinden döksem. biz ne eksik mi İş... koyduk acaba ya? İşte ilk Kusurdan bakalım. Acı mı? Masalcı? Tamam yeter bu kadar. Dur bakalım yaptım. Biraz, biraz daha, bak, daha karıştıralım. Anneciğim, bak ya. benimki de ona başladı. Anne, elini tatayım. Rengi çıkıyor ama bakabilirsin istersen. Artı yolmaya başladı. Az kaldı biraz daha karıştırırım. Dök tök tök tök tök tök tök. Tamam, Arkadaşlar, karıştırın bak, bakalım. Bak bak. Evet, <gülüyor> ustasından <da> öğreniyoruz. <gülüyor> Deniz abi. Karıştırın bakalım onları. Ben hiç şey dökmedim ha. Dur, anne anne biraz karıştırsın aşkım. Onun elini alacağım böyle oynayacağım tamam mı? Dökeyim. Dökeyim mi onu şampanatıyorum? Neyi? İstiyorsan dök. Kocuk, kocuk. Kocuk, kocuk. Kocuk, kocuk. Şampan ne bakan, bakalım, artıyor tek? Çöplük slime oluyor. Hahaha. Kocuk, kocuk. Tamam, yeter. Masal, zaten... Benimki mavi çıktı. Seninki biraz pofuduk slime oldu. Evet. Benimki nasıl oldu peki? Ez ez ez, karıştır karıştır. karıştır. Sen de biraz karıştırman lazım. Karıştır Paşa. Aa bu ne? <gülüyor> Anneşim daha ilk başlangıç. Oynarken daha şey olacak. Pufuduk olacak. <gülüyor> Masal şu an heyecanla bekliyor. Masal evet. ellerini bir yere vurma tamam mı <gülüyor> Nefes. Nefes. Cem. Karıştırdılar Ben tek yaptığım için çok şanslısın masa. Diyeceğe karıştırmam lazım. Karıştırdı. Döktü ya. <gülüyor> evet. Dur. Ece sen Elim... yaptığın için çok şanslısın. Elim kapkırımız aldı böyle. <gülüyor> Sanki rüştürmüşüm gibi hissediyorum. <gülüyor> Anne çekiyor muyuz? Evet. Anne elime bak. <gülüyor> Anne elime bak, masa, al. Öyle de. Deniz sen hadi sen de hızlı hızlı karıştır. O topu oldu biraz sanki. Ben birazdan trash gibi dökeyim mi sizce? Bence bu kaldır mı hadi yapalım. Neyi kaldıralım? Ya. Kaldı Oyna bakalım. Masal. Masal. Tut ucundan, tut ucundan, masal şuradan tutsana kızım ucundan. <gülüyor> Siz çok eğleniyorsunuz. Neler yapıyoruz biz masalla? Masal neler yapıyoruz? <gülüyor> Tut bakalım ucundan. Anne ben yaptığımda bunu nasıl yapmıştım biliyor musun anne? Nasıl yapmıştın? Ben buna bayağı bir traş köpüz dökmüştüm. Bir kere daha dökeyim mi sence? Hı. Dökebilirsin. Hıfıdık oluyor. Bak biz bol dökmüşüz. Hıfıdık Hıfı Hıfı oldu. Hıfı Hıfı anne, anne baksana. Anne, anne. Bak sanki bir şey... gibi Bir datın şey şey. bakalım onu maşallah. Çık bakalım anne elini bırak. Çık yani çek çek çek. Hemen ayarlıyorum şu anda. Az önce yürüdü çünkü masal. Masal bunu sonra dolaba da koyuyoruz. Dolaba koyunca daha güzel oluyor, biliyor musun? Elinizi yapmıyor. Wow. Tut bakalım ucundan. Tut tut tut tut tut tut tut tut tut. Arkadaşlar, yürü. Bir kendine bak. Dene bakalım. Seninkini istersen ben devam edebilirim. Sen bunu oynayabilirsin masala. Evet. Ile. Ben yapamadım fazla ya. Sen ah bile bu. Nasıl? oldu Masal? Nasıl? Eğlenceli mi? Eğlenceli. Arkadaş. Bu slime çevirir misin? Verir evet. mi? Tamam. Kolma yapışmış bak. Dilek aykırı mı bu geçer mi bunu? Evet, Renisan'ın yarım bıraktığı slime'ı ben tamamlıyorum arkadaşlar. Ama kaç ben kaşmımı için Evet onu kaldıralım. Bunu kaldıralım. Şöyle biraz az olacağım. Biraz az de kan alır. Şıp. Masanın ellerine bak. Bakın biraz karıştırayım, devam edeceğim. Bakın şimdi bak. Bak Ben. Masa, ne yapıyorsun aşkım? <gülüyor> yani ya ya. Öfşüm. Bekle. Stresimi <gülüyor> atıyorum. Wow. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ne oldu? gülüyor> Elime bakın. <gülüyor> Çok güzel. Hadi. Gel alalım ben bir. <gülüyor> Masa ne yapayım biliyor musun? <gülüyor> bam, bam. Bakayım. Bak. Bak. Bak. Bak. Voooow. Ve Deniz ha. Benimki deniz ha. Çekin bakalım birbirimize doğru yavaş yavaş. Çekin bakalım beraber. Masa, sen yavaş, yavaş, yavaş yavaş Yavaş yavaş çek kızım. Sen buradan çek. Buradan çek. Masanın üzerine doğru çekin yavaş. yavaş. Masanın üzerine yavaş yavaş çek. Çek masanın masanın çek çek çek çek çek. Çek Deniz ha. Çek diyorum baba. Haydi. Baba bence. Ben bir nasıl Bir saniye. Ne Dur. Eline bak anne Ben bir canavar. Ben bir canavar. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. şimdi ucundan. Tut. Böyle sallaya sallaya çekeceksin. Dur. Da, da, Biraz da, da. şey yapalım, dur şöyle açalım, açalım, açalım, açalım, açalım. Ee, uçlarından çok çekmiyor. Biraz da şöyle yap. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Wow. İşte ben, biz böyle <gülüyor> yapıyoruz Hasan'ım. Ben de yeter. Benimki yırtılıyor. Anne. <gülüyor> Nasıl açtım ama? Hadi bırakalım ben. <gülüyor> Nasıl dedim. oldu? Çok güzel. Ama üzerin... Anne tişörte benzeri böyle. Wow. Yani. <gülüyor> Şap.